Sizlerle birlikte Kriyon'un model çek aracını inceleyeceğiz. Model çek, PTC'nin parça modelleri, montaj ve modellerini modellerini oluşturduğumuz uygun standartlara göre kontrollerini sağlaması için geliştirdiği bir araçtır. Yani oluşturduğumuz modellerin firmamıza göre, oluşturduğumuz standartlara göre kontrolünü sağlayabiliriz model çekti birlikte. Model check, part, montaj ve teknik resimlerin kontrollerini model check ile birlikte sağlayabiliriz. Ayrıca model check, getkeeper ile birlikte winch ile entegre bir şekilde çalışabiliriz. Yani kontrolünü gerçekleştiğimiz modellerin eğer kontrolleri sağlamsa, tamam eğer winch ile aktarabiliriz. Sağlam değilse winch ile aktarma diye getkeeper aracıyla birlikte kontrolünü sağlayabiliriz. Model check, interaktif, regenerate, rule check ve Geometry check adı altında dört farklı şekilde çalışabilir. Genelde interaktif ve regenerate modları kullanılıyor. Tabii gerekirse rule check ve Geometry check ile de e, modellerimizin kontrolünü sağlayabiliriz. E, model check'in e, operasyon modları mevcut. E, bu modlarla birlikte e, kontrol etmek istediğimiz komutları e, çalıştırabiliriz. Örneğin e, yes, e, no. E, Error ve Warning adlı dört komutumuz mevcut. Bu modlarımız mevcut. Örneğin Model çeki çalıştırmak istersek şuradaki görselere görüldüğü gibi yes ya da işlemi durdurmak istiyorsak no diye belirtebiliriz. Ya da Model Check işlemi sırasında bize uyarıyı, error olarak görmesini istiyorsak e ile ya da warning yani uyarı olarak görmesini istiyorsak warning ile belirtebiliriz. Bunun dışında Model Check'in Configuration Tool mevcut Yani bu check, start, constant dosyaları mevcut. Check file içerisinde kontrol edilecek dosyanın ne zaman yapılacağını ve hangi operasyon modda bildireceğini belirtir. Yani bizim kontrol parametrimiz mevcut ise o parametreyi check file içerisinde yes, no, error ya da warning olarak aktif hale getiriyoruz. Daha sonra start file içerisinde ise... Model çek işlemi başlatmak için kontrol bilgilerini yapılandırırız. Burada part, montaj, drawing ya da external list dediğimiz dosyaları yapılandırırız. Yani burada örneğin bir tasarımcı listemiz mevcut ise eğer bu listeyi start file içerisinde yapılandırırız. Ya da bir delik standart listemiz mevcut ise eğer bu standart listeyi yine aynı şekilde start file içerisinde yapılandırırız. Ya da parametrik yani parametreimiz mevcut ise eğer bazı standart parametreler oluşturmuşsak eğer bu parametreleri de aynı şekilde start file içerisinde oluşturup yapılandırabiliriz. Constant file ise hani örnek olarak kısa kenar uzunluğu ya da minimum radüs değerleri gibi sabit değerleri belirtmek için kullanılır. Örneğin benim minimum radüs değerim 1 milim olsun diyorsam eğer bunu constant file içerisinde belirtiyorum. ve Model içerisinde 1 milimin altında bir radius değeri varsa eğer bunu bize uyarı olarak bildirir. Status file ise modelin durumu, durumu için bir kriter belirler. Yani örneğin bizim oluşturduğumuz kontrol listeleri, listelerinde örneğin belli bir eşik aralığı belirtiyoruz. Örneğin 3 error 5 warning arası bir kontrol parametre limitimiz var. Bunların aralığında ise modelimiz yeşil renkte. Tamam, bizim istediğimiz standartlara uygun, kontrolleri uygun bir model oluşmuş. Ya da bunların dışında ise Sarı renk uyarısı vererek modelin durumunu kontrol eder, model hakkında bize bilgi verir. Text file ise model çek için kullanacak eksternal dosyalarını içerir. Yani dediğim gibi biz oluşturduğumuz herhangi bir tasarımcı listemiz, Elix standart listemiz ya da draft açılabilir gibi listemiz varsa bunları text dosyaları oluşturup bunları text file içerisinde adresleyebiliyoruz. Zaten şuradaki görselde de görüldüğü gibi. Excel içerisinde de bütün dosyalarımız mevcut. Şimdi bunları bir uygulama ile e, gösterip daha iyi kavrayabiliriz. Örneğin şöyle bir modelimiz mevcut. Bu model üzerinde belli e, belli başlı e, kontrollerimizi e, denetleyeceğiz. İlk olarak model çek ayarına nasıl geçiyoruz? Onu göstermek istiyorum. Oradan file Options, Envoyment'tan buradan Model Check Settings'e tıkladığım zaman Model Check ayarlarına erişebiliriz. Burada ilk olarak Edit Configure.net MC kısmında Burada ben model çekimi aktif hale getirmek istiyorsam Yes ya da No olarak belirtebilirim. Buradan aktif hale getirebilirim. Ya da raporlama işlemiyle ilgili bir işlem yapacaksam bunu aktif hale getirebilirim. Dupliket modellerim varsa buradan aktif hale getirebilirim. Bunun dışında burada edit condition mcc dosyamız mevcut. Burada check file start constant status gibi yapılandırma araçlarımın adreslerini belirtiyorum. Örneğin ben check file'da şöyle göstereyim ben daha iyi olur. Hani check file'da ben default check'i kullanmak istiyorsam eğer buradan default check'i belirliyorum. Ya da simple'ı kullanmak istiyorsam simple'ı adresliyorum. Aynı şekilde start ve diğer yapılandırma dosyaları için de geçerli. Check file içerisindeyse, örneğin default'u kullanıyorsak, buradan default içerisinde örneğin BOM'larla ilgili bir kontrol parametresi gerçekleştirmek istiyorsak, buradan aktif hale getiriyoruz. Ya da burada zaten kategorize edilmiş şekilde, components'ler, configuration'lar, datum'lar gibi teknik ile ilgili bazı kontrol parametreleri mevcut. Bu parametreleri aktif hale getirerek model çek işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin burada ile ilgili. Örneğin kayıp feature'lar. Ben örneğin bir delik deldim. Modelin üstüne bir delik daha deldiğim zaman ilk deldiğim delik kayboluyor. Bunu model çek içerisinde görmek istiyorsam buradan budget feature. Burada bana error olarak göstermesini istiyorum. Ayarlıyorum. Bu interaktif yaptığım zaman error olarak ya da rejant ettiğim zaman da olarak ya da warning olarak belirtebilirim. Ya da kaydettiğim zaman da çıksana. Örneğin ben modelimi bitirdim. Kaydettiğim zaman bir model çekiştirmeyi gerçekleştirdim dediğim zaman bu şekilde işlemleri yapabiliriz. Buradan e, yeni bir e, mch dosyası da oluşturabiliriz. Filmamıza göre yeni bir mch dosyası da oluşturabiliriz. Startfile'de de aynı şekilde örneğin ben burada yeni bir MCS dosyası oluşturmuşum. Informatik adı altında. Burada ise Örneğin ben malzeme ismi olarak dört farklı bir malzeme ismi belirtmişim. Bunları parametre olarak istiyorum, Yaz yazmak istiyorum. Bunları bu şekilde yazabiliriz, ekleyebiliriz. Bunun dışında yine aynı şekilde bu kısımda kategorize edilmiş şekilde teknik resim, family tables, layer'larla ilgili ya da datumlar, parametre ile ilgili komutlar, pencereler mevcut. Burada yine aynı şekilde parametre ile tanımlıyoruz. Daha sonra Yer bir listemiz varsa bu listeleri referans file adı altında tanımlayabiliyoruz. Örneğin burada bir, bir whole listem var. Delik listem var. Burada bir draft ile ilgili açlı listem var. Bunları start file içerisinde tanımlayabiliriz. Constant file ise aynı şekilde tekrar inç ve milimetre olarak belirtebiliriz. İşte örneğin minimum kısa kenar ya da minimum radius gibi. Ya da Maksimum sketch iterasyonlarla ilgili bir tanımlama e, da getirebiliriz. Text file'da ise dediğim gibi benim oluşturduğum text dosyaları buradan da erişebilirim ya da benim buradan şu bu adresten text, conflict text içerisinde de bu dosyalarımı oluşturabilirim, yeni bir dosya oluşturabilirim. Oluşturduğum yeni dosyayı start file içerisinde tanımlayabilirim. Şimdi buradan bunu OK kapatıyorum. Şimdi burada bu modelimi bir model check ile kontrol etmek istiyorum. Geldim buradan. diyorum. Model check interaktif dedim. Bakın burada. Odor ve bu, arada, bu, arada bu arada olarak uyarlar verdi. Errora geldiğim zaman bakın buradan draft ile ilgili bana bir uyarı verdi. Burada diyor ki oluşturduğun draft, standart draft listesinde draft açıl uygun değil. Tıkladığım zaman zaten direkt. Büyürü da bu şekilde gösterebiliyor. Doğru gelmiş Bu şekilde zaten futura tıkladığımız zaman model neresinde uyarı veriyorsa direkt bizi zaten oraya görsel olarak gösteriyor. Şimdi bunu iki şekilde yapabiliriz. Örneğin bunu diyelim tasarımcı bilerek yaptı. Evet bu liste var ama bu listenin dışına çıkmak zorunda kaldı. Kompleks bir durum oldu. Özel bir durum. Bunu bu şekilde ignore edebiliriz. Geldim tıkladım. Şuradan ignore in future dediğim zaman buradan bize tanım istiyor. Neden bunu ignore ediyorsun? Neden listenin dışına çıkıyorsunuz diye. Buradan özel durum olarak yazıyorum. Buradan ok diyorum. Daha sonra tekrar Tekrar gidip bunu kapatıp açmamıza gerek yok. Buradan rejenet ettiğim zaman bakın burada direkt hata sayısı 1'e düştü. Peki o yaptığımız ignore feature nereye gitti? Onu da information kısmından bakın burada ignore feature adlı bir komutumuz var, aracımız var. Buradan bakın. SraftAngel diyor. Hangi feature? Kullanıcı yorumu. Bu şekilde bunlara erişebiliriz. Burada bir diğer uyarımız ise delik standartla ilgili oluşturduğumuz bu delik Tıkladığım zaman bakın tıklıyorum, direkt beni hangi deliğin model çek tarafından hata verdiğini gösteriyor. Burada yine benim bir delik standartım var. Standartlarım da bu şekilde zaten normal tekste dosyası adı altında. Örneğin bu benim draft açılarım. Buradan bu açıları verip, bu şekilde bir liste oluşturup, bunu start file içerisinde tanımlıyorum. Buradaki ise benim delik standartım. İnç ve milimetre olarak da oluşturabilirsiniz aynı tekste içerisinde. Ayrı ayrı oluşturmanıza gerek yok. Zaten program biliminiz milimetre ise otomatik olarak milimetreden tanımlıyor. Buradan Benim burada milimetre olarak belli bir delik kapı standart listem mevcut. Bunların dışında bir delik standart, delik çapım olduğu için direkt bana burada uyarı veriyor. Bunu gelip bu şekilde holden gelip ben bunu düzeltiyorum. Örneğin benim buradaki delik standartına bakayım. Kaçmış? Nokta 2, 2.5 milim. Bunlardan bir değer vereyim. Nokta 15'miş. Ben bunu... 0.2 olarak düzeltiyorum. Tamam diyorum uyar verdiğim, Bunu düzelteyim diyorum. Geldim buradan tekrar Rejennet et diyorum. Tekrar bu model çeki çalıştı. Bakın burada hata sayım 0'a düştü. Modeli düzenlemiş olduk. Bu şekilde model çekler kolay bir şekilde modelimizi kontrol edebiliriz. Ya da geldim geldim ben şuraya bir delik açacağım. Bunu aşağı indireyim. Kapatayım ben. Geldim şuraya. Şöyle bir extrudla geliyorum diyelim. Daha sonra gelip bundan. Daha sonraki modelde bir değişiklik yapmak zorunda kaldım. Gelip daha büyük bir delik açmak zorundayım. Gelin böyle bir. Böyle bir değişiklik yaptığım zaman, bakın ilk geldiğim delik boşuna gitmiş oldu, model ağacında boşuna kalmış oluyor, kayboldu ben yaptığım bu feature. Bunu da aynı şekilde yine model çek içerisinde gelip bu sefer recenet ettiyorum, geldim, tıkladım, model recenet etti. Bakın burada normalde bundan önce şey yapmamız lazım, gelip options'dan model çek. Tek faysa geliyorum. Buradan future'lara geliyorum. Future'lardan benim burada işlemi mevcut. Burada bir future error warning olarak belirtiyorum. Geldim. Ok'a gidelim. Ok'e okay diyorum. interaktif ettiğimiz zaman işlemi baştan yapalım. Buraya bir işlem yapalım. Okey dedim. Bakın, bu geldim buranın üstünü kapattım. Şu modelimi kaybettim ilk modelimi. Buradan geri getiyorum. Bakın, burada bir uyarı verdi. Buradan diyor ki senin burada modellerinde kayıplık var geldim buradan hangi neresinde mesela şuradaki model ve şu alt tarafla buradaki radüsle kayıt diyor. Bunlar kayıp. Bunları ne yapabilirim? Ignore edebilirim. Bu şekilde. Ignore edebilirim ya da gelip interaktif dediğim zaman model çek interaktif dediğim zaman otomatik olarak update ediyor, günceliyor. Bu iki işlemi model ağacından kaldırıyor. Son işlemi bırakıyor. Yani modeli otomatik olarak düzenliyor, revize ediyor. Bu şekilde de kayıp fütürleri düzenleyebiliriz. Recevit edip oradan ignore edip yine kalmasını sağlayabiliriz. Bunun dışında bakın burada warning olarak belirttiğim bazı kontrol model check parametreleri mevcut. Örneğin burada kayıp parametreleri mevcut diyor. Normalde ben bunları start file içerisinde tanımlamışım. Ama şu an bunlar yani tanımlanmamış şekilde. Bunları benden tanımlamamı istiyor. Ben çünkü parametrelerini oluştururken bunları tanımlamamışım. Benden de bunları tamlamamı istiyor. Bunu da dediğim gibi start file içerisinde zaten ayılamıştım. Tekrar göstereyim. Örneğin görmeniz açısından. Örneğin departmanla ilgili bir uyarı vermiş. Start file'a geliyorum. Parametrelere gelip buradan şöyle parametre geldim. Start parametreler. Bakın buradan departmanla ilgili bir şurada bir uyarı, burada bir parametre Şimdi Bunu parametre içerisine aktar demişim buradan e, paramet, departman ismimi 12 kelimeden kısa olsun. Eşit ya da kısa olsun diye belirtmişim. Buradan kelimeyi de belirtebiliriz. Ben yani buraya geldim. Informatik yazıyorum. Girip tıklayıp parametreye ekle diyorum. Buradan güncellediğim zaman bu şekilde bakın sayı parametre sayısı azaldı. Departmanım artık burada yok. Departmanım artık buradan Parametre içerisinde görebiliriz. Geldim, bakın buradan artık parameteme yansımış. Aynı şekilde, bakın buradan draft ile ilgili. Ben benim draft açım parametre olarak ki 7 derecenin altında olsun diyorum. Örneğin bunu değiştirebiliriz. yine gelip buradan parametrelerden draft ile ilgili oluşturun parametreye gidiyorum. Geldim, bakın burada 7 demişim burada. Ben bunu 3 olarak değiştirdiğim zaman tabi bunu değiştirmek istediğim zaman add item diyorum ekle diyorum Apple ID deyip değiştirdim. Buradan tekrar çalıştırdığım zaman burada artık diyecek 3 olarak benim diyor. Buradan gelip 2 diyorum sıra diyorum seç diyorum onu parametre ekle diyorum. Geldim seçtim. Ondan aynı şekilde parametreye ekleyebiliyorum. Burada bakın bir. E, Drone by diye bir tasarımcı listesi oluşturmuşum. Burada isimleri görüyorum. Harun, Vahap, Sercan, Ayhan diye. Bunu da aynı şekilde bakın ben burada text file içerisinde burada tasarımcı diye bunu ben oluşturdum. Normalde standart bir designers tasarım listesi var. Bunun için içeriğini de değiştirebilirsiniz. Buradan da değiştirebilirsiniz. Ya da kendiniz sıfırdan bir liste oluşturabilirsiniz. Ben bunu sıfırdan oluşturdum. Buradan bir liste oluşturdum. Bu listemi de gelip start file içerisinde Referans file de. bakın buradan user list file oluşturmuşum ve adres olarak da diğer olarak da tasarımcımı tanımlamışım. Ben şu an bu dizaynısı tanımlarsam bakın geliyorum. Tanımladım. Add deyip apply diyorum. Bunu güncellediğim zaman bakın direkt tasarımcı listem değişiyor. Ben yine aynı şekilde tekrar eski tasarımcı listemi tanımlamak istiyorum. Tasarımcı et diyorum Apple deyip buradan parametrimi tanımıyorum buradan Harun olarak kalsın diyorum bunu da ekliyorum burada örneğin onay demişim ama ben onayı bir liste olarak oluşturmamışım bir liste olarak da örneğin bir onay listesi işte tasarımcı arge yani müdürünün ismini ya da listeli birkaç tane kişinin listesini oluşturup sadece bu kişilerin kontrolünde geçmesini istesek modellerin aynı, aynı şekilde tasarımcı gibi bir liste oluşturabiliriz. Bunların ismini onay diye belirtebiliriz. da bu şekilde parametrelere geliyorum tekrar. Part parametre geldim. Burada şurada onay. Bakın buradan parametre tipi onay ismi olarak onay belirtmişim. Değerini ne olarak vermişim Yani ol istediğim değeri yazabilirim, rakam olabiliriz harf olabilir, sembol olabilir. Bu şekilde yazabilirim. Geldim buraya da, hani Mehmet diyorum. Geldim, tıkladım, ekliyorum. Bu şekilde işlemlerimizi yapabiliriz. Bakın, geliyorum tekrar ayar parametrelerime. Yavaş yavaş parametrelerimi bu şekilde düzenleyebilirim. Yani parametre içerisinde geldiğim zaman buradan bütün Buradan örneğin Dramabay, Harun, Onay, Mehmet bu şekilde Draft açısı 2 derece departman olarak belirtebiliriz. Bu şekilde parametremizi ekleyebiliriz. Bunun dışında malzeme listesi de bir malzeme listesi oluşturup, örneğin oluşturduğu modellerin bu malzeme listesi de eklemediği zaman bunlara uyarı verilebiliriz. Zaten şu an şurada örneğin bakın, burada, şurayı kapatayım. Metalin nema altında bir duyarı vermiş. Bakın burada diyor ki malzemeli sesi parametre tanıtmalısınız. Alüminyum, plastik, bronz. Ben bunları takmışım. Örneğin geldim Ben burada bronzu kaldırmak istiyorum. Sağ tıklayıp Selective diyorum. Apply diyorum. Yani tekrar buradan çıkıp girmenize gerek yok. Apply deyip tekrar modeli çeke devam edebilirsiniz. Yani basit bir kullanma sahip. Buradan warning deyip Geldiğim zaman Bakın sadece çelik, alüminyum, plastik olarak kadar zaten burada da mevcut. Ben bir malzeme şey etmek istiyorum. Bir malzeme ismi eklemek istiyorum tekrardan. Daha tıklayıp add row diyorum. Geldim buraya. Bronzu yazdım. Add diyorum. Apply AD diyorum. AD diyorum. AD diyorum. Bunu taşıyabiliriz yukarıya doğru. Geldim, tıkladım. Move. bunları bu şekilde yukarı taşıyabilirim. Gelip buradan bunu kapattım. Bir malzeme atacağım. Geldim stili atıyorum. Geldim yani stili atadım. Okey dedim. Daha sonra gelip buradan da seçiyorum ve stili parametreye aktar diyorum. Geldim artık metalinle ilgili herhangi bir uyarım yok. Buraya geldiğim zaman parametreye geldiğim zaman bu şekilde bakın buradan diğer parametrelerimde tanımlanmış oldu. Konuyla ilgili webinarımızı model çekle ilgili yaptığımız eneklemelerle bu şekilde kısaca sizlere bilgilendirmek istedik. konuyla ilgili sorularınız var mı? Soruları alabilirim. Soru kısmına yazabilirsiniz. Sorunuz varsa eğer. <gülüyor> ee, sesiniz tamam gelmiyor. sorun not kısmına yazabilirsiniz. Şu an bütün sesleri açarsam sesler üst üste binebilir. Ya da ee... Burada Murat, burada. Murat Bey, sorunuz var mıydı? Bir... Sorunuz yok anladım o kadarıyla. Webinarımız bu kadardı. Webinarda şimdi tekrar izlemek isteyenler için ya da webinanın başına katılanlar için YouTube kanalımıza atacağız webinar kaydını ya da LinkedIn sayfamızda paylaşacağız. Oradan da tekrar webinarımızı izleyebilirsiniz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir soru var galiba. Engin Bey. Buyurun Engin Bey. Şimdi mi sesiniz, mikrofonunuz çalışmıyor herhalde yazarak soruyu söyleyebilirsiniz, şu an sesinizi açamıyorum. Evet. Tabi parametreleri de tanımlı TeK model çek içerisinde de tanımlı hale getirebiliriz. Aynen tabi sağlayabiliriz. Örneğin saç kanalını sıfırdan büyük olmalı şeklinde diyorsunuz. Tabi bunları model çek içerisinde dolayısıyla file içerisinde şuradan göstereyim ben size. Şöyle. Şuradan. Parametreleri tanımlayabiliriz saç kalınlığı için ya da Örneğin saç kalınlığı için diyorsanız Bir listede oluşturabiliriz Listede oluşturabilirsiniz tıkın diye bakın Burada sheet metal ile ilgili bir Kalınlık oluşturabilirsiniz inç ve milimetre olarak Saç kalınlığının bu değer aralığında olmasını istiyorum diye Listede oluşturabilirsiniz ve aynı şekilde nasıl tasarımcı listesini tanımladıysak eğer Standart listeyi de referans file içerisinde Tanımlayabiliriz Buradan gelip işlemleri yapabiliriz. Buradan o tik dosyasını tanımlayabiliriz. Tanı Rica ederim Engin Bey. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Başka soru yok anladığım kadarıyla. Peki o zaman webinarımızı sonlandırıyoruz. Ee, tabii daha sonra da yer, e, aklınıza takılan bir yer olursa e, firmamıza ulaşıp adam mail yoluyla da tekrar iletişime geçebiliriz. Herkese çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi günler diliyorum.